Ağustos 2020 Manisa Koldere'deyiz yanımızda Mehmet Demirkır evet. burada pamuk tarlalarında bu sene rekor gübre yaprak gübresi ürünümüzü iki defa uyguladılar evet, üstten ha. Mehmet abi Öncelikle Koldere'de buranın ismi nedir bu muhitin Filoğlu mevki. mevkiinde bu pamuğumuzun çeşidi nedir cinsi. Biner, kayra Kayran. cinsi pamuk Buranın dikim tarihi nedir? Ne zaman dikim yaptık? Biz biraz geç kaldık. Mayıs'ın 5'i veya 6'sı olabilir. Geç e, dikim e, bir pamuk. Evet, geç, geç. E, hangi safhada uyguladık? İlk uygulama safhamız i̇lk uygulamamız ne zamandı? İlk uygulama safhamız başlamadı. 7-8 yaprakken. 7-8 yaprakken e, uyguladık. uyguladık. Evet. Sonrasında? Sonra da çiçek döneminde uyguladık. Çiçek döneminde iki kere uyguladık. toplamda uyguladık. Evet. Neler Aslında gördük? Valla ilk daha başlangıçta bizim burası biraz sıkıntılıydı. E ekimle sıkıntılıydı. Mesela e, ne e, gibi sorunlar vardı burada? Sıkıntıdan Ekimden kastımız... kaynaklanan seyreklik vardı. Evet. E, şeyler vardı. Düzgün ekim yoktu. Fakat e, pamuğun gelişmesi de pek o iyi değildi. Hani burada ben zaten rekor gelişimini aşağı yukarı YouTube'dan 2 yıldan beri takip ediyorsunuz. Takip ediyorum. Deneyim dedim. Hı -hı. Attım da atışından bir hafta sonra pamukta farklılık gördüm mesela ne yaptı i̇lk, çok can canlandı. yeşil canlandırendi e, ve e, yana doğru şey salmak tarak salma Taraklanması aldı. hızlandı hızlandı dengele bir tarak evet. yaptı Çiçekteyken e, şey yaptık attık işte bir hafta önce veya 10 gün olmuyor herhalde Aha, evet. attık e, şimdi gördüğümüz kadarıyla boy zaten şeyimize göğsümüze geldi Evet e, şeyde şu an ayrıca... E, Kaç santimdir bu belimize geliyor şu an e, burası. 1 metreye geç çıkar abi. Bir metreye yakın. Evet. Ee, peki burası kaç dönümdü şu an burası ekili o, alan? 35 dönüm. 35 dönüm bir alan. Evet. Şöyle gösterelim mi şuradan bir pamuk evet. şeyini şey anlamında. Evet. E, şuraya gösterirsen Şöyle kozo tutumu vesairesi. E, yani kozaların şeyine bakarsan 12 ile 18 arasında iyi midir bu 12 18 iyi bence ben bu kadar da tahmin etmiyordum Çünkü sorunlu sorunlu olduğunu sorumlu düşündüğünüz bu, bir evet. yer hani 18 ee, kozaya çıkacağımızı hiç tahmin etmiyordum ya 12'yi bile Şimdi etmiyordu. Mayıs ayının ilk haftasında bu pamuk tarlaya tohum ekimi yapıldı Evet. Kaç kere suladık o günden bugüne kadar? Bu ikinciyi yeni suladık. Şu an daha yer yaş. Eee evet. e, Ağustos. Ağustos'un 8'i. Ağustos. Ağustos. İkinci sulama. Daha yeni sulanmış. Evet. Mayıs'tan beri ikinci sulama. Su stresine karşı destekliyor mu? Rekor destekliyor. gibi Destekliyor. Evet, biz destekledi. Çünkü geç istedi zaten ilk Hı -hı. şeyden daha bilen geç verecektik. Çok hafif bir yarım düdüm kadar Aha. bir şeytan yolu dediğimiz şeyler var. Evet. Onun için verdik. Yoksa yani, vermeyecektik. Şimdi şeytan yolu dediğiniz yerde de pamuğun boylanması, normal taraklanması normal yıllara göre herhalde daha iyi. Farklı. Evet, farklı. Farklı. Şöyle gösterelim. Arazimizi şu tarafa doğru gösterelim pamuzu. Şuradan tozalarımız da tekrar şöyle tutumları görülüyor. Tepe şeklenmesi vesairesi devam ediyor. Peki şunu soracağım. Hastalıklara karşı e, direnç nasıl bitkideki? Hastalıklar, hastalıklara karşı e, ilkini e, atmadan önce kırmızı örümceği yakaladık, yakalandırdı. Evet. Yani daha doğrusu... Uygulamadan önce diyorsunuz. Uygulamadan önce, ilk uygulamadan Hı -hı. önce e, yakalandığı ilaçla beraber kırmızı örümcekle özellikle rekor gelişimden sonra Hı -hı. E, hem ilacıyla hem rekor gelişiminin etkisiyle Pamukta çok büyük bir değişim oldu. Şimdi e, ben buradan şunu söylemek istiyorum. Doğada yaşayan birçok böcek, canlı vesaire var. Sinek, uçucu, aşarı zararlar var. Aslında bunlar doğada bir doğal denge kuruyor. Mesela örnek vereyim. Şu pamukta hasarlı bir yaprak düşünün. Bu yaprağı aslında bunun oluşturduğu bir e, bozulma, çürümeye gelen bir durum. Evet. Ama biz şunu söylüyoruz. Ekor gelişimi zamanında bitki sağlıklıyken uygun oranda uygun şekilde Verdiğinizde bitki sağlıklı büyümesine devam ediyor. Evet. Herhangi bir çürüme, bozulma vesaire durum oluşmuyor. Evet. Bu olmadığı zaman da bu bahsedilen böcek türleri vesaire gelmiyor. Ama Hı, tabi koruma mutlaka yapacağız. Ee, rekor gübre yaprak gübresinin uygulama tekrarı önemli. Tekrar sayısı önemli. Siz uygun dönemleri yakalamışsınız. Evet. Ee, keşke bir kere daha yapabilsek, yapabilsek diye onu da konuştuk. Işte ee, var mı eklemek beşik... istediğiniz burada pamukla ilgili? Şöyle biraz daha gelin. Yani boylanması şahsenin şu an gayet iyi. Boylanması, kuruza tutması, güzel. çiçek açımı çok güzel yani. Su tasarrufu. Su tasarrufu. Çünkü e, sulama konusu önemli. Şu an 8 Ağustos ve Manisa'da birçok kuyuda sular çekildi. Evet bizde de çekildi. Baraj suları zaten çoktan kesildi. Öbür çok e, e, Temmuz ayında kesildi. E, böyle bir zorluk yaşıyoruz Manisa'da. E, çiftçilerimize yani çiftçilerimizin bu sulama ile ilgili e, şu an Sıkıntı büyük da. sorunları çok büyük. Evet. Özellikle pamuktır, mısırdır vesaire su ihtiyacı olan bitkilerde e, böyle bir durum var. Buradan da yetkililere de bunu iletmek istiyoruz. Evet. Bir çözüm bulabilme adına. Evet. E, var mı söylemek istediğiniz, gözlenmediğiniz bu pamukla ilgili rekor gübre, yaprak gübresiyle alakalı? Yaprak gübresiyle alakası şu an benim gördüğüm kadarıyla yani başlangıcından bu yana çok memnunum. Hı hı. Tavsiye Gözde eder görüşürüz. misiniz pamuk üreticilerine? Evet, evet. Pamuk öncelikle, üreticilerine tavsiye ederim. Özellikle bağda konuşalım. Devam edin, ee, bağdan da şey, bahsedin. Yani... E, Bağda ekmeği düşünüyoruz. 28-30 dönüm kadar bir yer. Ee, her şeyi yeraltı yer gübresinden e, kadar sıvısına kadar e, sizinle rekor gelişimine gerek. Manisa merkez bayımız Hakan Bey. Merkez bayı ile diyalog içerisindeyiz. Hı hı. Kendisi zaten çok yardımcı oluyor. Evet ee, Şimdi biz rekor gübre aşı firması olarak taban ürünlerimiz, e, yaprak gübrelerimiz, damlama gübrelerimiz bunları bir gübreleme programı halinde sunuyoruz. Zamanında uygun şekilde uyguladığınızda, diğer beslemelerinizi zaten yapıyorsunuz, korumanız yapıyorsunuz, şu sonuçları çok rahatlıkla alıyorsunuz. Bağ için de geçerli, pamuk için de, bölge için konuşuyorum, zeytin için. için, diğer yetiştirilen ağaç grupları veya tek yıllık domates, kapya biber evet. vesaire, bunlarda da aynı şeyler geçerli. Ee, biz teşekkür ederiz, pamuğunuzu gezdirdiniz. Ederim. Burada uygulama tekrar devamlılığı önemli. Bunları yaptığınız sürece bu sonucu görüyorsunuz. Şöyle evet. gösterelim tekrar bir daha. Tekrar soruyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Valla içerisine gibi. girsem koza büyütmesini daha bilen şey yapsak. Şimdi maalesef bir, e, şey olarak e, bir daha düşünüyorum. E, yani girsek dediğiniz gibi ama gene şöyle gösterelim. Şöyle gördüğünüz zarar gibi. Zarar verecek diye korkuyorum. Tabii yani. ki yani, yani e, traktör, zarar, traktör zarar verir bu saatten sonra. E, görüldüğü gibi şöyle görülüyor zaten. Bu şekilde. E, biz teşekkür ederiz. Buradan Biz bütün manisallara Türkiye'deki pamuk üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese gönderiyoruz. selamlarımız olsun. Memnunuz, denesinler, denesinler. Sağ ol.